Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte bilgi sarmalı yayınlarının AYT matematik branş denemelerinin geometri çözümlerine başlıyoruz. Trigonometri ile birlikte trigonometrileri de ben size çözeceğim. Peki matematik çözümleri nerede? SML Hoca matematik YouTube kanalında aynı gün, aynı saatte her gün bir video yayınlayacağız. Haberiniz olsun. Yalnız bu deneme yani branş denemesi 2023 YKS'deki daraltılmış müfredata göre yani bu sene sınava gireceğiniz müfredata göre hazırlanmış olan deneme. Haberiniz olsun. Hadi bakalım deneme 1 ile çözümlere başlayalım. Trigonometri soruları örnek 27 ile başlıyor. 27. soruyla bakalım. Dik koordinat düzleminde O merkezli birim çember ve ABC dik üçgeni verilmiştir. Evet çemberdeki net kesiğimiz neydi? Trigonometrideyiz ama geometri en önemli kısmı aslında geometri. Çemberdeki kenet kesiği yarıçaptı. Hocam bu da yarıçap bu da yarıçap? Aa ne çıktı? Alfa ise bu da alfa. Yarıçap, yarıçap bu da yarıçap? 1. Sonra benden AC uzunluğunun alfa türünden değeri. AC uzunluğuna yoğunlaşacağım. AC'ye ait bir dik üçgen var mı? Var. Başka bir kenar var mı? O dik üçgene ait. Var. Şurası 2. Yani şuradaki dik üçgende ne var karşımda? Daha zaten benden şu x isteniyor ve iki kenarı var. Yani alfanın komşusu var bir de hipotenüs var. Komşu ve hipotenüs deyince aklınıza ne geliyor? Kosinus geliyor. O zaman aklına gelen başına gelsin. Kosinus alfa 2 bölü x'e mi eşit? Evet. E buradan x neye eşit olacak? 2 bölü kosinus alfaya eşit olacak. Hatta x 2 çarpı 1 bölü kosinus alfaya eşit oldu. 1 bölü kosinus alfa neydi? Sekant alfaya eşitti. Dolayısıyla x 2 çarpı sekant alfaya eşittir. Cevap ne yaptı o zaman? akçay yaptı 27. soruda. Geldik 28'e. x pi bölü 6 ile pi bölü 4 arasında. Yani 180 bölü 6. Şurası 30 yapıyor. Burası da kaç yapıyor? Burası da 180 bölü 4'ten 45 yapıyor. x'in aralığı bu. Hocam 2x var ya. O zaman 2x'i de şöyle yazalım yukarıya doğru. 2x neyin elemanı oluyor arkadaşlar? 60 ile 90 arasında olacak. Sonra 3x var elimde. 3x neyin elemanı olacak? Şunu göremiyorsanız görecek şekilde yazayım. 3x neyin elemanı olacak arkadaşlar? Çarptığımız zaman 3 ile 90 ile 135 derece arasında. 90 ile 135 derece arasında. Ve 4x de var. 4x de neyin elemanı? Sayı değeri de verebilirsiniz. Mesela 40 verebilirsiniz. 35 verebilirsiniz. Fark etmez. Ben daha açıklayıcı olsun diye yazıyorum. Evet 4 ile 30'u çarptığım zaman 120 ile kaç? 180 derece arasında oldu mu oldu. Şimdi ben şunu arayacağım. Sinüs x. Sinüs x. X 30 ile 45 arasında ya. Birinci bölgede. Birinci bölgede sinüsün işareti nedir? Artıdır. Kosinüs 2x. 2x'e bakıyorum. 2x 60 ile 90 arasında. Yani birinci bölgede kosinüsün işareti artıdır. Artı ile artın çarpımı ne yaptı? Artı yaptı. Cosinus 2x 2x'in nerede birinci bölgede kosinüsü ne olacaktır artı tanjant 3x 3x 3 bölgede oluyor şurada parantezleri koyacak olursak ikinci bölgede oluyor Pardon ikinci bölgede tanjant değeri nedir hocam tanjant değeri sin bir kos olduğundan sinüs pozitif olduğundan kosinüs negatif olduğundan o da negatif yapıyor arkadaşım o zaman Burası da eksi yaptı tanjant 3x tanjant 3x ikinci bölgede işareti eksi demiştik zaten Kotanjant 4x. 4x de üçün, ikinci bölgede yapıyor. İkinci bölgede de kotanjantın işareti nedir? Artının eksiye bölümü ya da eksinin artıya bölümü. kosya. o da eksi yaptı. Eksi eksinin çarpma artı yaptı. Yani işaretler artı eksi artı. Yani cevap böylelikle C han çıktı örnek 28'de. Geldik örnek 29'a. Evet şöyle bir uzunluklar verilmiş. 17, 15 ve 9 bir hikaye var. Ondan sonra bu direkt devrilmiş. Şöyle bir şey olmuş. Tamam belli zaten hikayenin ne olduğu. Ve burada da bir oran verilmiş. Burası KM uzunluğu K iken Ali Kara uzunluğu 2K Burası K iken burasını 2K olarak vermiş E şu uzunluk 15 verilmişti Burası da 17 verilmişti 3K eşittir 15'ten 3K eşittir 15'ten K'yi ne buluruz 5 buluruz K yerine 5 yazdım Burası da kaç çıktı o zaman 10 çıktı E buraya da 9 vermişti Hocam şurada bir dik üçgen var Dik üçgenin şu kenarı kaç çıkıyor o zaman 9 15 ne üçgeni 9 12 15 üçgenler 12 çıktı Hocam 17'yi kullanmam lazım. Oran da var burada. Bak geometrik bilgi kullanıyoruz burada. Ne yapacaksın burada? Hocam 17'ye ait bir dik üçgen ya da oranlamayı kullanayım. Şuradan bir paralel çizecek olursam şuna güzel bir şey oluşuyor. Bak şunlar birbirine paralel. Paralel. Burada 2'ye 1 oran varken burada da 2'ye 1 oran olacak. 2n burası da n olacak. 3n 9'a eşitse n'i buradan 3 buluruz. 2n de 6 çıkar. 90 ya 6 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeninden 8 çıktı. Artık 17'yi kullanabilirim. 8, 17 ne üçgeni? 8, 15, 17 üçgeninden bu çıktı. Yani burayı da 9 buldum. Şimdi bizden ne isteniyor? Şuradaki açının sinüs değeri isteniyor. İki şekilde bulabilirsiniz. Bir, şuraya beta deyip tanjant alfa artı beta belli mi belli. 15 bölü 8 eşittir. Tan artı tan bölü 1 eksi tan, tan. E, Tanjant alfa eksik, tanjant beta belli. Oradan tanjant alfayı bulursun. Tanjant alfayı bulduktan sonra dik üçgeni çiz. Sonra neyi bul? Sinüs değerini bul. Bitti. Birinci yol bu. İkinci yolda arkadaş şuradaki üçgende zaten bütün kenarlar belli değil mi? Belli. Kosinüs teoremi yapabiliriz. Kosinüs teoremi nedir arkadaşlar burada? Alfa'nın karşısı 9'un karesi eşittir kolların kareleri toplamı 10'un karesi artı 17'nin karesi eksi 2 çarpı 10 çarpı 17 çarpı kosinüs alfa eşittir. Bunu bu tarafa atalım, bunu bu tarafa atalım. 2 10 ve 17 kosinüs alfa eşittir 17'nin karesi 289 389 389'dan 81 çıkınca 308 kalıyor. Burası 308 yaptı. Sadeleştirmeleri yapalım. 2'ye bölsen 2'ye bölsen 154 geliyor. 154 geldi. 2'ye bölsen 5. 2'ye bölsen 77 geldi. Evet. 5 çarpı 17 kosinüs alfa 77 yeşilse alfa alfada buradan 77 bölü 5 çarpı 17. Yani 85 yapıyor arkadaşım. E, buradan kosinus alfa 77 bölü 85 mi çıktı? Evet. Dik üçgeni çiz kardeşim. Şimdi burada dik üçgeni çizip kosinus alfayı yorumlayalım. Çünkü bizden sinüs alfa isteniyor. Kosinus alfa komşu bölü hipotenüs 77 bölü 85. X'i bulmam lazım. X kare neye eşittir? Karesi eksi karesi. 85'in karesi eksi 77'nin karesi. E hocam iki kare farkı. X kare buradan 85 eksi 77 ve 85 artı 77 yapar? Evet. Şu ikisi kaç yaptı burası 8 yaptı şu ikisi kaç yaptı hocam burası da 162 yaptı galiba evet şu çarpıp kare kökünü alabilirim ama 162 dediğim 2 çarpı 81'dir 8 çarpı 2 çarpı 81 yani x kare direkt 16 çarpı 81 e eşit oldu kare kökünü alınca x de 4 çarpı 9 eşit oldu yani 36 ya eşit oldu e burası 36 ise benden de sinüs değeri isteniyorsa alfanın sinüsü nedir? Karşı bölü hipotenüs. Yani 36 bölü 85. Yani cevap ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşlar. Kaçıncı soruda? 29. soruda. Evet 29. soruda Denizli bulduk geldik. 30. soruya. X açısı 0 ile 2 pi arasında olmak üzere demiş. Cos 4x artı sinüs 2x eşittir 1. Denkleminin kaç farklı kökü vardır diye soruluyor bize. Gençler burada yarım açı olduğu belli. O zaman bunu ne yapacağız? Çünkü 4x bölü 2x 4x ve 2x var yani yarım açı var. O zaman burada kosinüs'ün yarım açı formüllerini düşüneceğiz. Kosünüsün yarım açı formülleri kosinüs 2 alfa neye eşitti? 1. Kos kare alfa eksi sin kare alfa eşitti. 2. Bir de kos kare artı sin karenin 1 olduğunu biliyoruz ya. E burada hocam kos kare yerine ya da sin kare yerine ne yazabiliriz? Önce kos kare yerine 1 eksi sin kare yazabiliriz. Bunun yerine 1 eksi sin kare yazdığımız zaman 1 eksi 2 sin kare alfa yaptı. İkinci açının bu oldu. E hocam bir de burada sin kare yerine 1 eksi kos kare yazınca 1 eksi kos kare yazdığımızda 2 kos kare alfa eksi 1 eşit oldu. Yani 3 tane açılım var. Böyle yarım açı formüllerinde özellikle kosinüsle 3 açılımdan hangisini kullanacaksın? Soruya bakıp ona göre kullanacaksın. Bakıyoruz soruya. Hocam burada sinüslü bir değer var. O zaman bunu da sinüslü açalım. Hangisiyle? 1 eksi 2 sin kare alfa şeklinde açmak daha mantıklı buna. Açtık. 1 eksi 2 sin kare alfa tamam mı? Artı sinüs Alfa derken bunun yarısı yani 2x artı sinüs 2x eşittir 1 mi yaptı? Evet 1'ler nanay oldu. E burada arkadaşlar bu eşittir 0 oldu. Yani eksi 2 sin kare 2x artı sinüs 2x neye eşit oldu arkadaşlar bu 0'a. Sakın şunu yapma öbür tarafa atıp sinüs 2x'leri yok etme yapma. Sadeleştirme olayı kök bulma olaylarında olmaz. Ne yapacaksın? Parantez al. Ne parantezini alalım burada? Sinüs 2x parantezini alabilirim. Hatta sinüs 2x parantezini alacağım ama eksi sinüs 2x parantezini alsam. Burada 2 sinüs 2x kaldı. Burada da eksi 1 mi kaldı? Evet eksi parantezini aldığım için de eksi 1 de kaldı burada. Eşittir 0 olduğundan. Hocam ya bu 0'a eşittir ya da bu 0'a eşittir. Şimdi dikkat. Bu 0 eşitse sinüs 2x eşittir 0 ise. Bu ne demek? 2x nerede 0 oluyordu? Ya 0'da ya da nerede? 180 dereceli oluyordu. E artık k çarpı 180'leri de ekleyelim. Yani 360'ları da ekleyelim. K çarpı 360'ları da ekliyoruz. Şu aralıkta olacak değerlere bakalım. Sen buradan x'in neye eşit oluyorsan 0 artı k çarpı 180'e eşit oluyor. Buradan x'in neye eşit oluyor? 90 artı k çarpı 180'e eşit oldu. E buradan k yerine 0 yazsan x 0 olabilir. Olamaz çünkü 0'dan büyük olması lazımmış. K yerine 1 yazsan 180 olabilir. K yerine 2 yazsan 360 olabilir. Ve 360 olamaz çünkü aralığımız 2 pi'den küçüktü. Ve bundan sonrakiler de sağlamaz. Yani burada x 180 olabilir. Şuraya gelelim. E, K yerine 0 yazsak x 90 olabilir. Aralıkta herhangi bir sıkıntı yok. K yerine 1 yazsak 270 olabilir. Bunda da sıkıntı yok. K yerine 3 yazsak 360'ı aşıyor. Bundan sonrakiler olmaz. Yani burada kaç tane değer bulduk? 1, 2, 3 tane değer bulduk. Şimdi gelelim öbürüne. Şu Hocam 2 sinüs 2x eksi 1 eşittir 0 2 sinüs 2x eşittir 1'den sinüs 2x eşittir 1 bölü 2 1 bölü 2 değeri nerededir? Ya birinci bölgedeki 30'da ya da ikinci bölgedeki 30'da İkinci bölgedeki 30'da nedir? 150 derecedir Yani 2x'in sana 30 derece olduğunu söyler Ve 2x'in sana kaç derece olduğunu söyler? 150 derece olduğunu söyler Artık k çarpı 360'ları da unutmayalım Tekrar edenler K çarpı 360'ları da unutmadan yazalım şuraya. E buradan X neye eşit oldu? 15 artı K çarpı 180 e eşit oldu. Buradan da X neye eşit oldu? 75 artı K çarpı 180 e eşit oldu. Buradan devam edelim. K yerine 0 yazsak X 15 olur mu? Olur. K yerine 1 yazsak 195 olur mu? Olur. 2 yazsak oluyor mu? Olmuyor. Devamı gelmiyor. 360 bu aralıkta olmuyor. Gelelim buraya. K yerine 0 yazsak X 75 olur. 1 yazsak 180 artı 75'ten 255 olur. 2 yazsak 360'ı aşıyor zaten olmaz. Hocam 1, 2, 3 tane buradaydı. 4, 5, 6, 7. 7 tane kökümüz olmuş oldu. Kökümüz. Kökümüz olmuş oldu. Yani cevap böylelikle C -han çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle trigonometrileri bitirdik. Hadi bakalım üçgenlere başlayalım. Şekil 1'deki ABC eşkenar üçgeni biçimindeki kartonda BD ile DC birbirine eşittir. Tamam. Sonra bu karton E aleman AB olacak şekilde ED boyunca kesilip bunu almışız buraya koymuşuz. Şu kenar buraya yapıştırılmış kısa kenar e'nin uzunluğu burası X. Bizden de X soruluyor galiba. İşte bunlar da mavi renk ve kırmızı renge boyanmış. Ve bu arada ilk şekilde şunlar D noktası orta noktaydı şunlar birbirine eşit. Şu bir eşkenar üçgendi hocam eşkenar üçgen olduğu için 60 60 60 eşkenar üçgende çizilen kenar orta aynı zamanda yüksekliktir. Burası da 30 yaptı. burada kaçtı 30 derece yaptı mı yaptı. Bir yerden başlayalım. 30'un karşısına A dersek 90'un karşısı 2A'dır. Herhangi bir şekilde uzunluk vermemiş. Evet. Şurası X. Kısa kenar X. Burada da kısa kenar X ya. Bir kenar 2A. O zaman buraya 2AX'i X kaldı. Sonra bu kenarı bilmiyorum. Bunun çevresinden bahsedeceğiz. Buraya Y diyelim. O zaman burası da Y değil mi? 60'ı karşısı 60'ı karşısı. E, bunlar eş yapı ya kesip buraya yapıştırıldı ya. Evet. Şimdi şekil 2'deki mavi renkli dörtgenin çevresi kırmızı renkli üçgenin çevresinden 8 cm'de daha fazla. Bu mavinin çevresinden yani mavinin çevresinden kırmızının çevresini çıkartacağım. Bu 8'e eşitmiş. Mavinin çevresi neye eşit? Hocam Y, y X, 2A ve burası A köküç değil mi? Evet. Y, X, 2A ve A köküçü eşit. Eksi kırmızının çevresi. Kırmızının çevresi de Hocam 2 a eksi x y ve a köküç. 2 a eksi x sonra a, artı y eksi a köküç mü yaptı? Evet. Bu da 8 eşitmiş. Kardeşim uzayacak ama neyse. y artı x artı 2 a artı ben yaparken daha kısa çözelim de neyse. E, eksiye dağıtıyorum. 2 a artı x eksi y. Yani işlemi daha kısa yapalım. Artı a köküç eşittir. 8 olacak. Hocam buradan neye eşit oldu bu? Şurası. Niye x a köküç dedim ben burada? Şu toplamda çevre toplamında 2a eksi x artı y artı a köküç olacaktı burası. Allah Allah. Artı a köküç olacak. Eksiyle çarptığı zaman eksi a köküç oldu. Evet şunlar birbirini götürdü mü götürdü. 2a'lar birbirini götürdü mü götürdü. Y'ler birbirini götürdü mü götürdü. X'ler 2x yaptı 8 eşitse. x de böylelikle kaç çıktı? 4 çıktı. Cevap böylelikle ne oldu arkadaşım? 31. soruda denizli oldu. Geldik 32'ye. Şimdi burada ABCDF düzgün altıgeni verilmiş. Düzgün altıgende karşı kenarlar birbirine paralel değil mi? Evet hocam bu kenar AB kenar üzerinde verilmiş ya bak şunlar birbirine paralel. Şu paraleli ben büyük ihtimalle kullanacağım. Düzgün altıgenin dış açısı 60 derece iç açısı 120 derece yapar. Düzgün beşgende iç, iç açısı, dış açısı 360 bölü 5'ten 72 yapar. İç açısında kaç buluruz? 108 buluruz. Ne yapalım şu paralelliği kullanayım. Direkt dikkati bir çeken benim o oldu. Şu paraleli o zaman şöyle uzatacak olursak. Hocam şu kenarla şu kenar paralel ya. Bak yöndeşlikten burası 90 dereceyi bulabilirim. Hocam burası da 90 derece. Şurada açı da alfa. Şu açıyı bulursam olay bitti. Hocam 50'yi kullanalım. Dış açı 60 ya bak şuradaki açı 60. Küçük üçgene bak. 60 50 daha kaç yaptı? Hocam 60 50 daha 110. Buraya kaç derece kaldı? 70 derece kaldı. O zaman burası da 70 oldu. E hocam düzgün beşgenin açısı. Burası 108. Şuradaki dörtgenden dolayı şurayı bulabilirim ben. 108, 108, 216 Artı 70, 286 360'dan 286'yı çıkartırsam Kaç yapıyor? 74 mü yapıyor? Evet burası 74 yaptı Ters açıdan dolayı burası da 74 yaptı 74 ile alfanın toplamı da orada bir dik üçgen var Neye eşittir? 90'a Alfayı da böylelikle kaç buluruz? 16 olarak buluruz Yani cevap balık oldu 32. soruda Geldik 33'e Şekilde dikdörtgenler prizması biçimindeki bir karton koli verilmiştir. AB 40 cm, CL 10 cm. AE ile EB birbirine eşit. Hocam şu AE ile EB birbirine eşit. DF FC birbirine eşit. Tamam. Şu dikdörtgenler prizmasıydı ya karşılık kenarlar eşit olacak. E, 40 sa burası alt tarafta 40. Yani burası da 20'ye 20 yapacak. Hocam şu kutu böyle açıldı yukarı doğru. O zaman burası da 20 değil midir? Şu kutu açıldı böyle. Eş yapı. Bu elim üst biniyor. Açıldığı zaman elim uzunu Aynı bu el değil mi? Değil mi? Evet eş yapı. Yani şurası da kaç yaptı? 20 yaptı. Şimdi soruyu tam okuyayım. Polinin eş kapakları. Şu eş kapaklar zaten açıldı yukarı doğru. Şekildeki gibi oklarla belirtilen yönlerde eş açılarla açıldığında yani şurası alfa şurası alfa olduğunda diyor bize. FF üssü noktalar arasındaki uzaklık verilmiş bize. Kaç verilmiş kardeşim burası? 16 verilmiş. E tamam işimiz kolay. Ne çıktı kardeşim burada? İkiz kenar yamuk çıktı. Açılar eşit ve şunlar da birbirine eşit ya. X kenarı yamukta ne yapıyorduk? Dikmeler. Çok önemli. Bu dikmeleri çizdik böyle. Hocam 16 ise burası da 16. Tamamı 40 ya. O zaman burası ne oldu? 40'tan 16 çıkınca bu dikmeler tabii keş parçaya büyüyordu. Onu da söylemeden geçmeyelim. 40'tan 16 çıkınca 24 2'ye böl. 12'ye 12 yaptı. 12 20. 12 16 23 buraya 16 bulduk. F2 üstü noktasının K'liye ayrıtına uzaklığı. K'liye ayrıtına uzaklığı bu değil mi? Evet. Ve CL'yi de bize 10 vermişti. Burası 10 ken burası da 10. 16 ile 10'un toplamı da kaç yaptı? F üssüyle ile F üssünün K'l'ye ayrıtın olan uzaklığını verir bize. 16 artı 10'dan cevap 26 yapar. Yani 33. soru Böylelikle denizli çıktı. Geldik bir sonraki soruya 34'e. Dik koordinat düzleminde bir köşesi orjin ve bir kenarı y ekseniz. Bak şimdi normalde Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli sizin diyoruz ama Özel durumlar varsa hem orjin var hem de bir kenarı y ekseni üzerinde olan bir eşkenar dörtgenden bahsediliyor bize. O zaman ne yapacağız? Analitik düzlemi çizip öyle yorumlayacağız. Evet analitik düzlemi çizip yorumluyoruz. Bir kenarı orijinde, Bir kenarı orijinde olan ve bir kenarı da bir köşesi orijinde, bir kenarı da y ekseninde olan bir eşkenar dörtgen çiz. Hocam şöyle de olabilir eşkenar dörtgen. Tam tersi aşağı yönlü de olabilirdi böyle. Neyse şöyle çizdik fark etmez soruyu anlayabilmek için çizdik zaten. Evet şöyle çizdik eşkenar dörtgen. 6'ya 9'muş eşkenar dörtgeninde köşegenlerin kesim noktası. Hocam köşegenlerin kesim noktası hop şöyle. 6'ya 9 burası. E, köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. 6'ya 9 da verilmiş bize. Bu eşkenar dörtgenin alanı nedir diye soruluyor. Hocam 6'ya 9 verilmişse analitik düzende bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenler olan uzakları bizim için önemli. Hop şu ve şu. Şu aşağısı karışacak. Şuraya çizeyim. Hocam bunu böyle çizince ne geldi buradan? Burası abisi 6 olacağı için burası 6 Ordinat da 9. Hocam diktendik dik çizili öklit. Yani 6'nın karesi sayısı eşittir. A çarpı 9'dan. A'yı kaç buluruz? 36 bölü 9'dan 4 olarak buluruz. Şurası 4 çıktı. Benden eşkenar dörtgenin alanı isteniliyor. Kenar uzunluklarını bulup köşegen uzunluklarını bulup köşegenler çarpının yarısından yapabilirim. Ya da kardeşim bu alan tüm alanın 4'te biri değil mi? Evet. Yani ben şuraya bir A alan diyeyim. A alan ne eşit kardeşim? Tabağın 13 çarpı yükseklik 6 bölü 2'ye eşit. Bu 39 yaptı. Ama benden ne isteniyor? 4 tane A isteniyor. 4A'da ne eşit olacaktır? 4 çarpı 39'dan. O da 156'ya eşit olacaktır. Cevap Edremit oldu. Güzel bir soru. ÖSYM böyle soruları seviyor. Lütfen bu soruya dikkat edin. Yıldız atasım geldi. Yıldız soru diyelim. Geldik örnek 35'e. K pozitif bir gerçel sayı olmak üzere. K'nın pozitif olduğunu unutmayalım. Dik koordinat düzleminde D1 doğrusu eksenleri B noktalarında kesiyor. Arkadaşım sen burada x yerine 0 yazsan birincisinde x yerine 0 yazdığınızda 3y eşittir k yaptı? K pozitif ya. Pozitif olacak. Buradan da y'yi ne buluruz? K bölü 3 buluruz. Y yerine 0 yazsan hocam 4x eşittir 4x eşittir k yapar. 4x eksi k eşit 0 ya buradan da ne geldi? X hocam k bölü 4 geldi. Tamam. E aynı şekilde öbüründe de öbür doğruda da x yerine 0 kay, koysak. Hocam x yerine 0 koysak 3y eksi k yapar. Şu doğru da k'yı öbür tarafa atınca. Yani buradan ne geliyor o zaman? y eşittir eksi k bölü 3 geldi. Bunda da aynı şekilde 4x eşittir eksi k'dan k'yı da çünkü y yerine 0 yazdığımızda e, buradan da x'i ne buluruz? Eksi k bölü 4 olarak buluruz. E, analitik düzlem çizeceğiz o zaman. Çünkü burada ne diyor? D1 ve D2 doğruları. Eksenleri kestiği yerler verilmiş bize. Hadi bakalım şekli çizip analitik düzlemi çizip yorumlayalım. Bu arada analitik düzlem yorumlatmayı ÖSYM'i çok seviyor. Sen de yorumla kardeşim. Evet bir doğrumuz böyle eksenleri burada kesiyor. Bir doğrumuz da böyle eksenleri böyle kesiyor. Birisine bunun? Hocam k bölü 3 x'i k bölü 4 y'si k bölü 3 sonra öbürü nedir? Öbürü de eksi k bölü 3 y'si eksi k bölü 3'e burası da eksi k bölü 4 olduğunu söylemiş bize. Şimdi dik koordinat düzleminde. D1 ve D2 doğruları arasında bir E noktası belirlenip A, B, E ve C, D, E üçgenleri çiziliyor. ABE ve C, D üçgenlerin alanları toplamı verilmiş. Arkadaşlar şuradan bir tane aldık. Şimdi buradaki noktalar neydi? A ve B idi. Şuradakiler de C ve D idi. Şuradan bir tane ne noktası al diyor sana? Bir tane E noktası işaret ediyor. Hocam şu üçgenin alanı, nerede? Yani şu üçgenin alanı artı. Şu üçgenin alanından bahsetmiş bize. Değil mi? Bu üçgenlerin alanları toplamı kaç verilmiş? Bak tabanları aynı. Bak aynı dik üçgen. K bölü 4, K bölü 3, K bölü 4, K bölü 3. Tabanları aynı. Yüksekliler de şu. H1 ile H2'nin toplamı. Yani şu iki paralel doğru arasındaki uzaklık değil mi? Evet. E o zaman biz burada aslında Pisagor yapıp şurayı bulup o taban çarpı toplam yükseklik bölü 2'den diyebiliriz. Ya da şu şekilde yorum yapabiliriz. E noktası herhangi bir nokta değil mi kardeşim? Evet hocam E noktası herhangi bir nokta. E ben E noktasını herhangi bir E noktası al diyor sana çünkü. E, burada E noktasının alanı da e, aldığın zaman zaten oradaki noktayı nerede seçersen seç. E noktasını burada da seçsen ya da şu paralel doğru üstünde alan kaydırmadan zaten orada alanlar birbirine eşit olacak. Toplamları hep eşit olacak mı? Olacak. Ya da E noktası burada olursa da aynı şekilde. Ya da E noktasını biz direkt şurada seçsek kardeşim. E noktası burası olursa şu EAB bu üçgenin alanı yapıyor. Öbürü de şu üçgenin alanı yapmıyor mu? Yapıyor. Bunların alanları hep aynı olur arkadaşlar. E nerede olursa olsun. Çünkü tabanları aynı mı? Aynı. Yükseklikleri aynı değil ama yüksekleri toplamı aynı oluyor. Yani şu iki alan toplamıyla şuradaki şu oluşan üçgenlerin alanları toplamı aynıdır. Tabanları aynı yüksekleri toplamı da aynı olduğundan dolayı arkadaşlar. O zaman benim kolayıma giden şu üçgenlerin alanlarını düşünmek olur. E hocam bu iki üçgen de aynı, aynı alana sahip. O zaman şurası k bölü 4. K bölü 4 çarpı k bölü 3 bölü 2. Şu üçgenin alanı aynı şekilde öbür üçgenin alanı da o çarpı 2. Neye eşit verilmiş bize? 27'ye eşit verilmiş. Bölü 2'ler gitti. K kare eşittir. 4 kere 3 12. Şöyle diyelim 4 çarpı 3 çarpı 27 yaptı. Şu 81 yaptı. Kare alınca da k buradan 2 çarpı 9 yapar. Yani kaç çıkar? 18 yapar karın değeri nedir diye soruluyor. Cevap 18'dir. Allah arkadaşlar bu da tam ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Gerçekten öyle. Bu sorular gerçekten güzel sorular. Bunlara dikkat edin. ÖSYM bu soruları çok seviyor. Bizim önümüze de sererler bu soruları. Dikkat dikkat dikkat. Evet geldik bir sonraki soruya. Engin şekil bir devirler o merkezi dairesel kartonu üç farklı büyüklükte dairesel dilimler ayırıp özdeş olan daire dilimlerini ayrı renge boyu. O zaman şunları özdeyse A, A, A diyelim. Şunları da B, B, B, B diyelim. Buradaki açıları da C, C, C, C diyelim. E o zaman mavilere A dediysek burası A, A. Kırmızılara B dediysek burası B, B. Burası da sarılara da C dediysek burası da C, C yaptı. Buradan ne geldi? Hocam 3A artı 4B artı 5C'nin 360 olduğunu söyleyebiliriz. Buradan ne geldi? Buradan da 2A artı 2B artı 2C yazalım. 2A artı 2B artı 2C Artı 29'dan kaç tane? 29'dan 1, 2, 3, 4, 5 6 tanesi 360'a eşit. 29'u ile çarptığımız zaman 174 yapıyor. Şurası 174 yaptı. Öbür tarafa atınca 360'dan 174 çıkınca da 286 yapar. Yani ben 2A artı 2B artı 2C'yi kaç buldum? 186 buldum. 2'ye de bölebiliriz gerçi ama dur bakalım bizden ne isteniyor? Bizden Mavilere A demiştik. Kırmızılara B demiştik. Sarılara da C demiştik. Hocam bu A artı 2B artı 3C artı 1 2 3 4 5 6 6 X eşittir 360 olduğunu biliyorum. Ben şunu bulmalıyım. Şu iki bilinmeyen denklemden bunu elde edebilir miyim? Ederim. Bak A artı 2B artı 3C'yi elde etmeye çalışacağım. Ne yaparım? Taraf tarafa çıkartırsam bak A geldi 2B geldi 3C geldi. A artı 2B artı 3C eşittir. 360 eksi 186 idi burası. Yani 174 yaptı burası. Bunun yerine 174 koyunca öbür tarafa atınca 6X yine 360 eksi 174'ten 186 geldi. X de böylelikle ne geldi? Sanırım 31 geldi. Evet cevap böylelikle Akçay yaptı. Kaçıncı soru? 36. soru. Evet gençler geldik. 37. soruya çekilde o1 merkezde yarım daire şeklindeki cama, O2 noktasında R santimetre uzunluğunda ve O1 noktasında 2R santimetre uzunluğunda silecekler takılıyor. Küçük silecek 180 derece çalışarak 5 santimetre karelik bölgeyi siliyor. Arkadaş şurası 5 santimetre kareymiş. Yani 5 ni alan ne eşit? Pi R kare bölü 2 eşit. O zaman ben R kare Pi'yi ne buldum arkadaşlar? 10 buldum. Dursun böyle elimde. Ya da R kareyi 10 bölü Pi bulduk diyebiliriz. Şimdi şuraya gelelim. Silerken büyük silecek arızalanıyor ve sadece alfa derecelik bir çalışmayla burası da 5 santimetrelik şey oluyormuş. E o zaman arkadaşım buradaki 5 alanı da neye eşit? Pi 2R'nin karesi. 4R kare çarpı alfa bölü 360'a eşit olmak zorunda. Hocam ben pi R kareyi 10 bulmuştum. Bak burada pi çarpı R kare ya da sadeleştirelim önce şunu da şunu sadeleştir bakayım. Burası kaç çıktı? 90 çıktı. Yani buradan 5 eşittir pi R kare alfa bölü 90'a eşit oldu? Evet. Sen burada pire kare yerine ne yazabilirsin? 10 yazabilirsin. Yukarıda 10 bulduk çünkü onu. 10 la 90 sadeleşince 9 kaldı. 9 da 5 çarparsak 45 yapar. Yani alfayı böylelikle kaç buluruz? 45 derece olarak buluruz. Örnek 37 balık kesir oldu. Geldik örnek 38'e. Birim kareleri ayrılmış zemine çizilmiş dik koordinat sisteminde verilen boyalı şekil. orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürüldüğünde. Benden ne isteniyor? A ve B hakkında yorum isteniyor. O zaman A'yı ve B'yi döndüreyim ben. A noktası nedir kardeşim? Eksi 1'e 1, 2, 3. Pardon 1'e eksi 3. 1'e eksi 3. B noktası nedir? 1, 2, 3, 4, 5'e. Kaç birim aşağıda? 2 birim aşağıda. Eksi 2 noktası. Bak şimdi. Önce bir A'yı döndüreyim ben. A'yı 1'e eksi 3'ü 90 derece döndüreyim. 90 derece döndürmeden noktalar yer değişiyordu. İşaretleri yazmadan önce. 3'e 1. Sonra hangi bölgeye düşüyorsa onun işaretini şey yapacağım. Hangi yönde döndürülüyor? Pozitif yön. Pozitif yön saat yönü tersi. Sen buradaki noktayı bu hop böyle döndürürsen birinci bölgeye düşecek. Yani dörttekini döndürürsen birinci bölgeye düşecek. Birinci bölgedeki işaretler de 3'e 1'dir. Artıya arttır yani. E aynı şekilde 5'e, B noktası 5'e, eksi 2'yi de döndüreyim ben 90 derece. Noktalar yer değiştiriyor. 2'ye 5 olacak. Birinci bölgeye düştüğü için işaretleri de artıya artı olacak. Peki burayı bulduk. A noktasını ve burası A üstü burası da B üstü diyelim. Şimdi diyor ki. 90 derece döndürüldüğünde A noktası A üstü konumuna geliyor. Daha sonra döndürülmüş şeklin Y eksenine göre yansıması alınıyor. B noktasının bu dönüşümler sonucunda da B üstü noktasına geliyormuş. Bu B üstü değilmiş. Ben bir daha bunu Y'ye göre şeyini alacakmışım değil mi? Y eksenine göre yansımasını alacakmışım. Arkadaş bunun Y'ye göre yansıması. Gerçi B üstü isteniyor. Bunun Y'ye göre yansımasını alın. X'i işaret değiştirecek. O da B üstü yapıyormuş. O zaman ne oldu arkadaşım? Eksi 2'ye 5. Çünkü X'i işaret değiştirir. Bizden ne isteniyor gençler? Bizden A üstü B üstü uzunluğu isteniyor. Yani şu uzunlukla şu uzunluk arasındaki uzaklık isteniyor. Gençler nedir? X'ler farkı. Yani eksi 2 eksi 3'ün karesi iki nokta arasındaki uzatlık kare içerisinde ve de y'ler farkı. Artı 5 eksi 1'in karesidir. Yani bu 25 artı 16'dan 41 yapar. Daha doğrusu kök 41 yapar. Cevap böylelikle 38. soruda Edremit oldu. Geldik 39'a. Ayrıca uzunlukları 12, 6 ve 5 birim olan dikdörtgenler prizması biçimindeki tahta blok 12, 6 ve 5. Şekil birdeki gibi 10 özdeş kareye ayrılıyor. Şunu ortadan bölünce bunu da böyle yatayda böyle 4 kere kesim yapınca 10 özdeş parçaya bölündü mü? 5, 5, 5, 5. Yani şuradaki uzunluklar 1 birim, 1 birim, 1 birim, 1 birim, 1 birim. Buradaki uzunlukta 6 birim, 6 birim yaptı. Yani bir tane parçası şu 1, 1, 1, 1. Burası da 6 bir yaptı, evet. 6'ya 6 hatta. Bak 6'ya 6. Hocam burası da 6'ya 6. Şunlar da 1, 1, 1. Şurası da 1, 1, 1. Hocam burası da 6. Yüzey alanı isteniliyordur inşallah. Evet. En sevdiğim. 6, 6. Tamam. Şimdi bunun tamamı 6 ya Buraya da kaç kaldı? 3 kaldı. Şuranın da 6 olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar yüzey alanı isteniliyor bizden. Şimdi yüzey alanı neydi? Birim küplerle oluşturulabilen yüzeylerde ya da Birin küpler işte dikdörtgenler prizması olabilir. Kare dik prizma olabilir. Küp olabilir. Bunlarda görünen yüzeyi çarpı 2 olayı bitiriyor. Çok kolaydı. Görünen yüzeyi bir hesaplayalım. Hocam bir kere 6. 6 burası. Şurası 6. Burası 6. Burası 6. Burası da 6. Burası da 6. Burası da 6. Burası da 6. Burası da 6. Şurası da 6. Burası da 6. Burası da 6. Burası da 6. Sonra 6 kere 6. Burası 36. Şu 6 kere 3 18. Bu tarafını görebiliyorum sadece burası. Şuraları kaplandı. Sonra burası da 36. Burası da 36. Ve burası da 6. Burası da 6 değil mi? Evet. Şimdi görünen yüzeylere bakalım arkadaşlar. Hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane 6 var. Başka var mı? Yok. 15 tane 6 var. artı. Şimdi 36'dan kaç tane var? Hocam 1, 2, 3 tane var. 108 yapıyor. 3 tane 36 var. Bir de ne var? 18 var. Bak 36'ları da şöyle yaptık. Bir tek açıkta ne kaldı? 18 kaldı. Tamam. Bir de ben bunu ne ile çarpacağım arkadaşlar? Bu görünen yüzey. Çarpı 2 deyince olayı bitiriyoruz. Burası kaç yaptı kardeşim? 90 yaptı. Artı burası 108 yaptı. Artı burası da 18 yaptı. Şunları bir topla bakayım. Şu ikisinin toplamı 126 değil mi? 126. 90'la şey yaparsak 216 yapıyor. O zaman 2 ile çarparsak da 432 yapar. Görünen yüzey çarpı 2 her zaman bu tür sorularda çok kolay çıkar. Ve ÖSYM bunu seviyor kardeşim. Yıldız hak eden bir soru ÖSYM bu tarzı seviyor. Sen de lütfen buna dikkat et. Anlaştık. Evet gençler geldik son soruya. Şimdi şekilde verilen cismin aynı tabanlı bir yarım küre ile bir dik dairesel konumdan oluşmaktadır. Arkadaşlar içindeki sular aynı değil mi? Aynı. Hatta içindeki boşlukların hacimleri de aynı değil mi? Aynı. Sulardan gitme. Bak sıkıntı yaratıyor bize. Bazen boşlukların da aynı olmasını düşüneceksin kardeşim. Buradaki boşlukların hacimleri birbirine eşit. Ve bu arada bunun yarı çapını kürenin yarı çapını ne vermişler bize? 3 vermişler. O zaman şuradaki hacimle buradaki hacim birbirinin tıpkısının aynısı. Bunun yüksekliğini ben bulabilirim. Bunun yüksekliği hacimleri eşitleyelim. Hocam pi r kare çarpı h bölü 3. Hatta burada h demeyelim. Hocam burada 2 bölü 3 oran var ya 2 bölü 3 oran olacak. Burası 2k iken burası ne olacak? K olacak. Tamam o zaman pi r kare çarpı 2k diyelim. P r kare çarpı 2k bölü 3 Koninin hacmi. Eşittir. Buradaki boşluğun hacmi. Buradaki boşluğun hacmine. O da nedir? 4 bölü 3 pi re küpün nesidir arkadaşım? Bir de yarısıdır. Yarım küre olduğundan dolayı. Şuradaki pi'ler gitsin mi gitsin. 4'ler sadeleşsin mi sadeleşsin. Bölü 3'ler sadeleşsin mi sadeleşsin. Hocam burada 2 kere ki 4k yaptı burası. 4k eşittir. Kaç yaptı? 27 yaptı. K'yı da böylelikle 27 bölü 4 bulduk. Evet. Şimdi benden kaç isteniyor. Arkadaş 27 bölü 4 buldun buraya. 27 bölü 4 buldun. E, burada kaç isteniyor? Hop, Burası da yarı çap değil mi kardeşim? 3. E, 3 artı 27 bölü 4 isteniyor. 27 bölü 4'ü bulalım biz. 27'yi 2'ye bölsen e, kaç yapıyor? 14, 28 13.5 yapıyor. 13.5'ü da 2'ye bölsek e, kaç yapıyor? 6.75 mi yapıyor? Evet 6.75 yapıyor galiba arkadaşlar. Şurası 6.75 sen 3 ile 6.75'i toplarsan kaç yapar? 9.75 yapar. Yani cevap böylelikle ne çıktı? Ceyhan çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle bitirdik mi ilk denemeyi? Bitirdik. Çok güzel sorular. ÖSYM ayarında gerçekten güzel ve tatlı sorular vardı arkadaşlar burada. Ee, şey sorusu. işte görünen yüzey çarpı 2 sorusu. işte ne bileyim. Tabii katı cisim sorusu da güzel son soru. Dönüşüm sorusu. Ondan sonra dahi de alan sorusu yine aynı şekilde. E açı sorusu tam ÖSYM'nin sevdiği soru bir de analitik soruları kesinlikle zaten e, tam ÖSYM tarzında arkadaşlar. Evet yani bu video bana şunu söyletiyor. İyi ki bu seriye başlamışım. Çünkü ben bu ÖSYM benzeri soruları burada görünce ve size böyle aktarınca çok mutlu oluyorum. İnşallah siz de mutlu oluyorsunuzdur. Çözüm ve mantığını inşallah anlıyorsunuzdur. Gençler ilk denemeyi bitirdik. O zaman ne diyoruz? İkinci denemede görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hadi